Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün Kadirli sucuğu yapacağız. Kadirli sucuğu Kadirli'de yapılıyor. Osmaniye'ye bağlı Kadirli ilçesinde yapılıyor. Adana'da da çok seviliyor. Birçok yerde yapılıyor. inanılmaz bir lezzet. Hatta neye benziyor onu da söyleyeyim size. Kayseri'nin sucuk içi var ya ona da benziyor. Bomba bir tarifi yani sizi bekliyor arkadaşlar. Başta malzemeleri göstereyim, Daha sonra tarifin yapılışına geçiyorum. Tüm malzemeleri ayarladım. Başta eti kıyma haline getirelim. Şimdi arkadaşlar biraz etten bahsetmek istiyorum. Dana döş kullandım ben burada. Neden dolayı dana döş kullanıyoruz? Görüyor musunuz? Ya et oranı inanılmaz güzel arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi şu yağlar var ya ekstra bir lezzet katacak. Ekstradan bir yağ eklememize gerek kalmayacak. Bu yeterli olacak ve buna kuyruk yağı eklememize de gerek kalmayacak. Kuyruk yağı çünkü eklediğimiz zaman ekstradan bir kokusu çıkıyor. Bunu da birçok kişi sevmiyor tabii. Öyle de bir durum söz konusu. Ya yani herkese hitap edebilecek. Onun için bana döş bu olayın bence olmazsa olmazlardan arkadaşlar. Başta ne yapıyoruz? Böyle tutuyoruz etimizi. Ne yapalım? Bir ufak parçalara ayıralım. Bunu ne yapacağız? Makineden geçireceğiz. Tabii siz ne yaparsanız kendi kasabanızdan kıyma haline etirebilirsiniz ben kendi evimde ne yapıyorum kıyma makinam olduğu için ben kendim çekmek istiyorum gönül rahatlığıyla tüketebilmek için arkadaşlar burada 750 gram et kullanacağım arkadaşlar 750 grama göre baharat size gramını vereceğim gram olarak da vermeyeceğim herkes yapabilsin çünkü evinde tartısı olmayan hassas terazisi olmayanlar olabilir onun için ne yapacağım kaşık hesabı ya da bardak hesabı vereceğim size yani bu tarifi herkes evinde rahatlıkla yapabilecek öyle söyleyeyim size hepsini şimdi gördüğünüz ufak parçalar Şimdi ne yapıyoruz bunları kıyma makinesinden geçirebiliriz. öyle bir çalıştıralım. <gülüyor> kıymamızı çektik gönül rahatlığıyla görüyor musunuz yağ dengesini böyle yağlı olması gerekiyor işte yağsız olursa kuru olur hiç güzel olmaz arkadaşlar yapmış olduğumuz tarifin özelliği etin böyle bol yağlı olması gerekiyor kıymamızı çektik arkadaşlar şöyle göstereyim, tam 750 gram geliyor tabağa katmadım tabii onu hesapladık öncesinde onu çıkardım yani bunu kenara alıyoruz artık baharatla sarımsaklarla işimiz şimdi arkadaşlar kaç tane 2 4 6 adet böyle dolgun dolgun böyle sarımsaklarım var böyle dolgun dolgun gerekiyor. Küçük sarımsaklar kullanmayın çünkü sarımsağı seviyor aslında bu yapmış olduğumuz tarif. Ne yapıyoruz? Bunu püre haline getireceğiz. Bu şekilde bir tane baharat makinesine ekledim. Siz derseniz blenderdan da geçirebilirsiniz. Bir parça su ekleyeceğim. Ki iyice böyle püre haline gelsin. İçerisine bir de yarım çay bardağı kadar kaynar su ekliyorum. Aromasını iyice patlatacağız burada. Şöyle kendi makinesine bir ne yapıyoruz? Şöyle ekleyelim. Kapağını kapatalım ve bunu tatlı tatlı çekelim. İçinde içinde su çok olunca arkadaşlar ne oluyor? Dışarı fışkırtıyor. Biraz suyunu azaltalım en iyisi. Sonradan ekleriz. Suyunu çıkardım arkadaşlar. Suyunu sonradan ekleyeceğim. Çünkü böyle iyice sulu bir kıvamı olması gerekiyor ve bunu artık geçirebiliriz. Evet. Görüyor musunuz? Çok güzel olacak kıvamı. Şimdi arkadaşlar burada ne yapacağız? Bir parça çekti görüyor musunuz? Haften kalın kaldı. Suyu azar azar ekleyelim. Öyle deneyelim bir. Bir yemek kaşığı kadar ekleyelim başta hatta. Şöyle bir yemek kaşığı kadar ekliyorum. Bu kadar yeterli. Fazla eklemeyin. Sıçratıyor ya da dediğim gibi blenderdan da geçirebilirsiniz. Ben öyle dedim bunda yapacağım diye. öyle devam ediyorum. Evet, çok güzel oluyor. Biraz daha açıyoruz. Görüyor musunuz? Mama kıvamına geliyor. Bu şekilde yapmak gerekiyor. Bir yemek kaşığı kadar daha ekledim. Kapatıyorum. Devam ediyorum. Evet, istediğim olay buydu işte. Aynen bu şekilde olması gerekiyor. Bu kadar yeterli. Bildiğim böyle mama kıvamına geldi. İstediğim olay tam da bu. Şimdi sarımsağı ne yapıyoruz? Şöyle bir karıştırma kabına alıyorum. Şöyle elimde çeyrek çay bardağı kaynamış su var. Daha demin yarım su bardağı eklemiştim ya. Yani şöyle söyleyeyim. Yarım su bardağının çeyreğini sarımsakta kullandım. Çeyreğini de şimdi ne yapıyorum? İçindekini de ziyan etmeyelim. Yani toplamda ne yapmış olduk? 6 diş tombul sarımsak ve yarım su bardağı kaynamış. Şimdi de devreye baharatlar girebilir. Elimde yarım çay bardağı toz biber varım, var, çay bardağı, pul biber var. Tam tersi olacaktı bu arada. İlk eklediğim pul biber, daha sonra eklediğim toz biber arkadaşlar. Toz biberimiz tatlı, pul biberimiz orta acılıkta. tabi siz ikisini tatlı veya ikisini acı da yapabilirsiniz. Ben dengeli gitmek istiyorum. Yani yapmış olduğumuz tarif böyle az acılı olacak, orta acılı olacak daha doğrusu. Çünkü herkes yiyebilsin diye yapıyorum bu şekilde. 1 tatlı kaşığı kimyon ekliyorum. 1 tatlı kaşığı yenibahar ekliyorum. 1 tatlı kaşığı çemen ekliyorum. Çemen bana nereden geldi arkadaşlar? Kayseri'den. Mis gibi. Çok güzel kokuyor. Açar açmaz mis gibi. O da böyle komple çemen koktu. Bir çay kaşığı tarçın ekliyorum. Bir tatlı kaşığı karabiber ekliyorum. Bir yemek kaşığı tuz ekliyorum. Tuz oranı tamamen size kalmış arkadaşlar. İster daha az eklersiniz bunları, ister daha fazla eklersiniz. Benim için bu kadar yeterli. Bir çay kaşığı kadar da karbonat ekliyorum buna. Ya olarak da iki yemek kaşığı sıvı yağ, iki yemek kaşığı kadar da zeytinyağı ekliyorum. Baharatlarını ekledik. Tüm malzemelerimizi hazır et dışındaki ve bunları ne yapıyoruz? Homojen bir kıvama gelene kadar bu şekilde bir yoğuralım arkadaşlar arkadaşlar tek parça haline gelsin. Etle birleştirdiğimizde böyle tek parça halinde olmuş olsun bu ve tüm aromalar da bu sayede patlatmış olacağız. Böyle güzel koktu ki anlatamam arkadaşlar size. Ya mis gibi koktu ya. Sanki böyle bir baharatçıya girmişim gibi. Efsane kokuyor yani. Bir çiğ köfte yapar gibi yoğurmaya devam ediyorum bunu. en az böyle bir 3 dakika bunu yoğurun arkadaşlar. Evet arkadaşlar 3 dakika boyunca bunu yoğurdum. İstediğim kıvama geldi. Dört dörtlik oldu. Görüyor musunuz? Ya mis gibi ya. Şuna bakın. Evet artık yapmış olduğumuz karışımımız hazır. Şimdi etle bunu buluşturma anı. Yani aşıkları buluşturuyoruz. Bunun üzerine 750 gram dana döş ekliyorum. Kıyma kendimiz çekmiş olduğumuz kıymamızı ekledik ve bunlara artık 3 dakika boyunca durmadan yoğuruyorum arkadaşlar. Burada yoğurma işlemi çok önemli. İç içe girsin arkadaşlar. Ne yapacağız? Bu eti iyice pişirecek, eklemiş olduğumuz üzere bir ton baharat var bunun içerisinde. Baharatla et birleşecek, bir aşk yaşanacak ve ne olacak? Bir gün bunu ben dolapta bekleteceğim arkadaşlar. Bir gün boyunca bunlar eti iyice pişirecek, o eklemiş olduğumuz sarımsak bir ton çeşit baharatımız var ya böyle pamuk kıvamına getirecek. Evet arkadaşlar ben bunu ne yaptım? 3 dakika boyunca durmadan bu şekilde iyice yoğurdum o eklemiş olduğumuz baharat etin her tarafına eşit bir şekilde işlemiş oldu. Etimiz de iyice istediğimiz kıvama geldi gördünüz mü? Muazzam oldu. Bunu şöyle başta bir toparlayayım, yapacağımız işlemi göstereceğim arkadaşlar size. Şöyle iyice bir toparlayalım, içerisindeki çok fazla havaya alıyorum. Evet işte istediğimiz kıvam bu. Şimdi bunları top top yapacağız arkadaşlar. şöyle böyle tutuyorum. Ne kadar istiyorsanız büyüklüğünü kendiniz ayarlayabilirsiniz. Hiçbir sıkıntı olmaz. İsteğe göre değişir bu. Ben böyle şöyle önce bir ne yapıyorum? Kendime bir yol açıyorum. Eşit parçacıklara şöyle bir bölüyorum hepsini. Eşit parçacıklara böldükten sonra şöyle tutuyorum böyle bunları top top yapıyorum arkadaşlar. Bir yuvarlayalım dediğim gibi o içerisindeki fazla havayı alıyorum ve yerine tekrardan alıyorum. Hepsini bu şekilde yapıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar 8 parçaya böldük. 8 farklı topumuz var. Lezzet topları diyebiliriz aslında bunlara. Bunu ne yapıyoruz şimdi böyle? Üzerine bir streç filme kapatıyorum. Bunu. E şimdi bunu dolaba götürebiliriz. Evet arkadaşlar 12 saat oldu, şimdi dışarı çıkarıyorum. Şöyle tutuyorum arkadaşlar, şöyle bir açalım, mis gibi ya. Şuna bakın ya, çok güzel de kokuyor arkadaşlar. Muazzam oldular. Şimdi bunları pişirmeden önce bir oda sıcaklığına gelmesini bekliyoruz. Yani ne yapacağız? Bir yarım saat kadar bekleyelim. Evet, bunlar oda sıcaklığına geldi. Artık bunları pişirebiliriz. İsterseniz size şöyle söyleyebilirim, atıyorum iki kişisiniz. Her birinden birer yarım ekmek çıkacak, iki yarım tüketeceksiniz diye düşünelim. Bunlar ne yapıyorsunuz? Pişiriyorsunuz? Diğerlerini buzluğa atabilirsiniz, böyle buzdolap poşetlerine ekleyebilirsiniz. Daha sonra eritip eritip kaç tane istiyorsanız. Çıkarıp eritip tekrardan aynı yöntemle pişirebilirsiniz. Yani hiçbir sıkıntı olmaz. Uzun vadeli de kullanabilirsiniz yaptığımız tarifi. Evet arkadaşlar ben de şöyle bir makine var. İsterseniz tavada da yapabilirsiniz hiçbir sıkıntı olmaz. Ben sanayi tipi kullanıyorum. Şimdi ne yapıyoruz? Bu ısınana kadar biz de ne yapalım? Soğan ve domatesini ayarlayalım. Şöyle soğanı bir tutuyoruz, başta bir bölelim İki arkadaşlar. Akabinde. Şöyle ince ince doğruyalım arkadaşlar. Bunu da aynı şekilde şöyle. Soğanları doğradık üzerine bir parça sumak ekliyorum, şöyle bir tatlı kaşığı kadar diyebiliriz. Biraz da tuzunu ekliyorum ve bunu iyice bir karıştıralım arkadaşlar. Soğanımız artık hazır, mis gibi oldu. Ya bu soğanın yakışmayacağı bence hiçbir şey yok öyle söyleyeyim size. Bunlar ne yapalım? Şöyle bir toparlıyoruz ve şöyle bir kaba alıyoruz. Şimdi şöyle bir adet de domatesim var. Domates de aynı şekilde ince ince doğracam arkadaşlar. Hala bunu da böyle ince ince doğruyorum. Domatesimizi de doğradık. Bunlar da şöyle bir toparlayalım. Bunu da bir kabın içerisine aktarıyorum arkadaşlar. Evet, bunlar beni kenarda usul usul beklesin. Biz de artık etimizi pişirmeye geçebiliriz. Başta önden bir tane yapıyoruz. Şöyle bir tanesini atıyorum. Üzerine bir tane yağlı kağıt ekliyorsunuz arkadaşlar. İster elinizle bastırın isterseniz şöyle bir aparatınız varsa şöyle üzerine üzerine gidin. İyice bir bastırın. Kenarlardan iyice bir taşsin arkadaşlar. Kenarlardan taştıktan sonra şöyle bunu kaldırıyorsunuz ve bunu pişmeye bırakıyorsunuz. Önce bir taraf pişecek ardından diğer tarafı çevireceğiz diğer tarafını pişireceğiz. Burada sucuğumuz böyle normal böyle bir şekli olmasına gerek yok arkadaşlar. Hatta ekmeğin şeklini alması yeterli. Parçalayabilirsiniz. İçi iyice pişsin diye zaten o şekilde yapılıyor. Böyle ekmeklerim var iki tane. Bunlar da böyle kenarda usul usul takılsın arkadaşlar. Böyle iç kısmını birazdan belki bir parça kıtır haline getiririz. Ya öyle güzel koktu ki anlatamam size arkadaşlar. Çok güzel kokuyor. Şuna bakın ya muazzam oldu ya. Suyu böyle kenardan kenardan çıkmaya başlar o suyunuz yanmayız. Yağını kesinlikle ziyan etmiyoruz. Böyle arada ekmeğe ne yaparsınız? Şöyle kenarından kenarından batırırsınız biliyor musunuz? Evet, bu olacak arkadaşlar. Hem görüntü hem lezzet anlamında şöyle kenarda takılsınlar ara ara onları böyle ekmekle huzursuz edeceğim sucuğu. Şöyle arkadaşlar, alt kısmı pişti, şöyle tutuyorum bunu ve çeviriyorum. biliyor musunuz? Çok güzel oldu ve çevirdikten sonra şöyle bir parça bastırın hatta ne yapıyorsunuz? Şu şekilde açabilirsiniz onu arkadaşlar. Hafiften böyle bir içi de pişsin arkadaşlar. Bir parça dağıtın onu, Şu şekilde normalde de bu şekilde yapılıyor arkadaşlar. İyice böyle dağıtıyorlar, hem iç kısmı döpeceği. Ha böyle lokum kıvamına geliyor. Etimiz zaten lokumdu. Daha fazla böyle lokum haline getiriyoruz bu şekilde. Görüyor musunuz? Çok güzel oldu. Arkadaşlar ekmeklerin içini de bir parça ısıtalım. Hatta kıtır haline gelebiliyorsa çok da güzel olur. Şöyle kenarda takılsınlar. Ara ara bunları şöyle bir bastır. Görüyor musunuz? Mis gibi ya. Bunun suyuna bakar mısınız? Muazzam gerçekten. Çok güzel. şunun suyuna bakın. Yağı daha doğrusu aslında bu. Yani ziyan mı ediyoruz? Kesinlikle hayır ekmeğin içerisine şöyle boca edebilirsiniz. Devam ediyorum. Evet arkadaşlar pişmeye yakın Böyle şeklini vermeye çalışacağım buna. Şöyle tutuyorum. Nasıl şöyle geniş ve düz kenarlara doğru. Tam ekmek şekli. Aynen bu şekilde. E bunu ne yapıyorum? Bir parça bastırıyorum. Alar böyle iyice bir çıksın. Son artık işlemler. Ve ne yapıyoruz? Burada son aşama dediğim olay da şu. Şunu şöyle tutuyorsun. Şöyle tutuyorsun ve bastırıyorsun hafiften. Ooo, fena bir şey olacak bu. Hatta ütü tostumun şöyle bir aparatı var arkadaşlar. Şöyle bir parça bastırıyorum buna. İyice bir son aşaması bu artık bu. Şöyle kaldırıyorum. <Gülüyor> Bu da kenarda takılısı. Şimdi birini yaptım, diğerini de yapayım arkadaşlar. Bunu da şöyle tutuyorum. Bu da göstereyim. Şöyle bastırıyorum. İyice bastırdıktan sonra şöyle bir kaldırıyoruz bunu arkadaşlar. Şöyle dibine bir parça alalım. Etimiz rahat bir şekilde çıksın. Şöyle çevireyim, göstereyim hattasize açayım. Şöyle eksik kalan yerleri yine doldurabilirsiniz şöyle, dağıtabilirsiniz zaten. Etimiz lokum gibi oldu. Görüyor musunuz bilmiyorum ama şöyle çevireyim. Evet arkadaşlar, etimiz piştikten sonra ne yapıyoruz? Artık garnitürünü ekleyebiliriz. Ne Yapıyoruz, elimizde şöyle mis gibi soğanımız var. Şöyle soğanı üzerine ekliyorum üzerine. İsteğe bağlı. Ne kadar istersen o kadar ekleyebilirsin. Bu kadar yeterli benim için. Şimdi de domatesimden ekliyorum. Şöyle. Bunu da her tarafına. Ne kadar istiyorsan o kadar ekle. Ben isteğime göre ekliyorum. Her tarafına bir parça gelebilecek şekilde ekliyorum ben. Evet, bu da bu kadar yeterli. Ince ince kestim zaten bunları. Domatesin üzerine sadece bir parça tuzunu gezdiriyorum. Şunu şöyle bir kapatalım arkadaşlar. Şöyle de bir parça bastıralım. Şöyle tutalım bir parça çevirelim. Oo mis gibi olmuş ya. Ya gerçekten sabırsızlanıyorum. Şöyle bir bastırıyorum. Bir parça tost mantığı Çok fazla bastırmanıza gerek yok. Hatta bastırmasanız da olur. Artık bir parça ısınsın. Daha sonra çıkaracağım arkadaşlar. Şöyle bekliyorum zaten. Karlönü ısıtacağım. Artık kaldıracağım. Arkadaşlar bu yeterince bence ısındı. Artık sunuma geçeceğim. Şöyle kaldırıyoruz. Mis gibi oldu. Boğazım oldu. Şöyle devam ediyorum sunuma. Ve evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bunu tabakladım. Elimde şöyle ay benim var arkadaşlar kendim çalkaladım ve ne yapıyorum bir bardağımı getireyim böyle buzlu atmış olduğum bir bardağım var ve içerisine aktarıyorum arkadaşlar ooo yanında muazzam gidecektir şöyle şunu kenara alayım hatta şunu olay işte budur şimdi en sevdiğim zamana geldi tadım yapacağım bakalım nasıl olmuş. şöyle tutuyorum arkadaşlar bunu ve tadına bakıyorum. Hmm. Böyle bir şey olamaz ya. Yani Emin olabilirsin. Benim kendi şahsi fikrim sucuktan iki gömlek üste. Sucuktan iki gömlek üste. Ya yani 3 bile olabilir hatta. Çok güzel olmuş ya. Böyle bir şey olamaz. Yanında ütü de ütü diyorum. Yanında ayran da ütü gibi basıyor böyle. Şuna bak ya. Çok iyi. Dumanın üzerinde. Her şey çok orantılı olmuş. Hiçbir şey böyle baskın bir şekilde gelmiyor tadı gerçekten bu tarife bayılacaksın ve herkes rahatlıkla yapabilir bu tarifi evinde böyle tüm püf noktalarını da anlattım ağzında lokum gibi akıp gidiyor. Bunu yapmazsan emin ol büyük şey kaçırırsın. Bunun üzerine yumurta da kırarsın sabah kahvaltıda böyle tosta yapabilirsin, hamburger ekmeğine yaparsın her türlü yersin, fazlasını yap, buzluğa at çıkar çıkar tüket. Gerçekten insanı çılgınca çevirecek bir lezzet. Bundan ben ikincisini de yerim, öyle söyleyeyim size çünkü gerçekten yedittiriyor öyle söyleyeyim sana Bu Kadirli'de yapılan, Adana'da yapılan tostlarla yarışır, öyle söyleyeyim Evde yaparsan farkını anlayacaksın. Oo, da da ayrı güzel gitti ya. Şöyle ayran'a devam edelim. Hatta bir tık daha acı yapabilirmişim, öyle söyleyeyim sana. Manget'e yanındaki ile arasındaki o farkı kapatıyorum. Şunu da alayım. Oo. Arkadaşlar bu tarifi mutlaka ama mutlaka deneyin derim. Herkes afiyet olsun. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar hoşça kalın.